Profesör Doktor Esat Akıncı Avrasya Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Uzmanı ve Bölüm Başkanımız kısaca izleyenlerimize kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Başta tereddütleriniz için. Ee, ben Denizli Acıpayam'da doğdum. Orada orta öğretimi tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum ve eee Koşulu Kalp Araştırma Hastanesi'nde iktisasa girdim. Evet. 93 yılında orayı bitirdikten sonra baş asistemi olarak kaldım. 97 yılında orada doçent oldum. 98 yılında klinik şefi oldum. Aynı klinikte. 2005 yılına kadar burada klinik şefi olarak çalıştım. Daha sonra da özel sektöre geçiş oldu. 2011 sırasıyla Şafak Hastanesi, Alman Hastanesi gibi, Mediklut gibi gruplarda süre çalıştıktan sonra e, 2011 yılında Avrasya grubuyla tanıştık. Evet. ve e, Ondan sonra yuvamız olan e, ve de e, bütün araştırmalarımızın e, çabalarımızın merkezi olan Avrasya grubunda halihazırda hazırda büyük bir e, memnuniyetle hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz iyi ki diyoruz hocam size de ve hemen ilk sorumu size de yöneltmek istiyorum. Hocam kardiyolojiden bahsettik. Peki kalp ve damar cerrahisinin gelişim evrelerinden günü bugünü ve yarını desek kısaca bize bahsedebilir misiniz? Tabii bu yani çok geniş bir konu. Evet. Şimdi anlatmaya başlasak herhalde. Kesinlikle. <gülüyor> hani Hocamlar birlikte biz birlikte bir <gülüyor> e, saatlerce gelişimi anlatabiliriz ama kısaca söylemek <gülüyor> evet. gerekirse. E, kalp cerrahisinin başlangıcı 1900 asla bakarsan 1900 yılların başına 1800'lerin sonuna da başlar. Evet. E, daha öncesinde hatta e, Batı'da olmasına rağmen e, Hristiyan aleminde şöyle bir inanış vardı: kalbe dokunmak günahdır, kalbe bir atılmaz falan gibi. 1900lerin yılların başına kadar böyle gidiyordu. Evet. Daha sonra işte kalp yaralanmalarında, tamirlerle başlayan süreçte kalp ameliyatları başladı. Bu kapak ameliyatlarındaki müdahaleler 1930-40'lı yıllarda başladı ameliyatlar. Daha sonra bir Rus cerrah ilk bypass ameliyatına hastalığa karşısında Rus ameliyat atan kalpte yaptı. Hı hı. göğüs tamayını kullanarak. 1950'lerde. Daha sonra da kalp akciğer makinesinin bulunmasıyla kalbi durdurularak durdurulma yöntemiyle yapılan evet. ameliyatlar başladı. Ee, bu da 1950'li yıllara tekabül eder. Daha sonrasında 1960-70'lere kadar böyle biraz yavaş da olsa gelişmeler devam etti. Hı hı. Ama asıl patlama dünyada kalp ameliyatları da 1980'li yıllardan sonra olmuştur. Daha sonraki yıllarda bütün dünya pratiğinde milyonlarca insan kalp ameliyatı oldu. Evet. Halihazırda da açık kalp ameliyatı yöntemleriyle, açık kalp ameliyatı demek şu demektir, kalp akciğer makinesi kullanıyorsanız, kalbi durduruyorsanız bu açık kalp ameliyatıdır. Açık kalp ameliyatı yöntemleriyle e, milyonlarca insan e, tedavi edildi. Bunun içinde yeni doğan, e, ilk bir ay içerisinde olan ve e, doğumsal kalp anomalileri olan anomalilikleri, örneğin duyarsınız, işte damarlar ters çıkmış, kalbinde delik var, kalbinin bir bölümü yok, doğmuş falan gibi. Bunların dan da çok sayıda insan bu yöntemlerle. E, doğar doğmaz hatta ameliyat edilerek hayata döndürüldü. Döndürülme yöntemleri. Hatta ve şimdi son yıllarda intrauterin ana karnında kalp ameliyatları yapılıyor. E, bu e, gelişmeler bu şekilde devam ederken 90'lı yıllarda e, örneğin bypass ameliyatları bizim en çok yaptığımız evet. ameliyatlar e, günlük pratiğimizin yaklaşık olarak %60'ına filan tekabül ediyor gibi Ali Rıza tabii, Hocam. Evet, ee, bypass ameliyatlarında e, acaba kalbi durdurmadan yapabilir miyiz? Düşüncesi ortaya çıktı ve bununla ilgili olarak da o yıllarda e, başlayan çalışmalar ilerledi ve yaklaşık olarak şu anda da e, bu ameliyatların neredeyse yarısını hiç kalbi durdurmadan yapıyoruz ve evet. hatta yakın gelecekte yüzde yüzüne yakınını tamamen bu yöntemle yapma şansımız olacaktır. Diğer bir gelişme alanında daha kozmetik ve daha hastane kalış oranlara düşük ve daha kozmetik olması açısından gelişen bir alan bu minimal invaziv cerrahi. Yani bu ne demek? en az kesiyle veyahut da kesisiz yapmak. Evet. Ee, girişimleri başladı. Bu da 90'lı yıllardaki bizim de katkımız çok olmuştur. Minimal invaziv cerrahi alanında ekip olarak koşuyor zamanlarından başlayarak. 93'lü yıllar 94'lerde başladık. Evet, evet. Minimal invaziv cerrahi, küçük bir kesi, meme altından yapılan bir kesiyle tek damar meyatlarının çoğunu o şekilde yapıyorduk. Hatta ve hatta dünyada ilk en büyük serilerden bir tanesini American Heart, Heart Association'ın bir kongresinde gidip sunduk. O zaman için 200 vakaya yakın vakamız vardı ilk zaman 90'lı yıllar düşünüyorum. Evet, hocam. Yani 96 yılında o da takdirle karşılanmıştı. Daha sonrasında da e, robotik cerrahi ortaya çıktı. Robotik cerrahi henüz tam a, genel kullanım ve genel pratiğe geçmiş olmamakla birlikte son derece umut vericidir geleceğe dair. Yani hiç kesi yapmaksızın dört kol girerek, uzaktan kumanda edilerek yapılan ameliyatlar anlamına gelir. Aslına bakarsanız aslı telemanipülatif cerrahi. Evet. Ee, yani bir robot gidip ameliyatı yap. onun bilinmesi lazım. Ee, bu yöntemle de hala hazırda e, işte kapak ameliyatları, kapalı ameliyatlar falan yapılabilmekte ancak henüz daha e, yeterli güvenlik ve kolaylığa ulaşmış değil, onu söyleyeyim. Dediğiniz gibi ne kadar anlatsak da tabi bunu tabii uzun bir bu konu. Şimdilik kısaca en azından bu şekilde bilgi vermiş ol, olmuş olalım. Ee, bir diğer sorumu sormak istiyorum hocam. Bypasslar dedik. Peki bu bypass e, ameliyatında risk faktörleri nelerdir? İzleyenlerimizin merak ettikleri arasında. Bundan bize kısaca bahseder misiniz? Evet. Bypass ameliyatı tabii ki riskleri olan bir ameliyat. Evet. Başlangıçta biz 1980'lerin sonunda iltisasa girdiğim zamanlarda e, bypass ameliyatlarının mortalitesi neredeyse yüzde 20'lere yakındı. Hı hı. Yani bu giren her 10 hastadan e, yani 4'ü masada kalıyor şeklinde e, bir şey tekavye eder. E, zaman içerisinde e, hep o zamanlarda riskli ameliyatları yapmaktan çekinilirdi. Bu evet. riskler de nedir? Ee, örneğin böbrek yetmezliği varsa örneğin akciğer fonksiyonları düşükse mesela ko hastaları, astım evet. hastaları e, onun dışında diğer organ yetmezliklerinde obezite önemli bir faktör. Mesela ben başladığımda e, bizim hocamız Cevat Hoca belli bir kilonun üzerinde kesinlikle ameliyata almazdı yani <gülüyor> 100 kilo kilo veri gelderdi hiç şansınız <gülüyor> yoktu <yani>, ameliyat olamazsınız <gülüyor> falan obezite önemli bir faktördü evet. onun dışında sayabileceğimiz risk faktörleri ortaya ileri yaş bir risk faktörüdür ancak bütün bunların ötesinde gelişmeler onu gösterdi ki bu risk faktörleri artık ameliyata engel değil hali hazırda Standart örneğin 45-50 yaşında bir hastayı erkek hastayı ameliyat ettiğinizde risk neredeyse sıfıra yakın riskle noktaya geldi. Evet. risk sıfıra yakın riskle yapıyorsunuz diyebilirim. Bugünkü Amerika verilerine falan bakacak olursak veya dünya verilerine bakacak olursak ortalam, overall mortality dediğimiz yani her şeyin yani ameliyat edilenlerin yüzde kaçı kaybediliyor diye bakıldığınızda bugün yüzde 2 ile 3 arasındadır. Bizim ülkemizde bu oran bizimkisi gibi gruplara baktığınız zaman aslına bakarsanız çok daha altında. Yüzde 1'in altında. Bunlara hani bir takım risk grubu hastalarda iyi olmak üzere. Evet e, Artık işte koah var ameliyat etmeyelim demiyoruz. Ameliyat ediyoruz. Örneğin işte e, kalp akciğer makinesi kullanmadan 4 damar, 5 damar atan kalpte ameliyatlar yapabiliyoruz. Kalp akciğer makinesi bu riskleri agrave eden, artıran ve risklerin e, ameliyat sonrasında problem yaratmasına neden olan en önemli faktörlerden bir tanesi. Kalp akciğer Hani Bundan da kullanmaktan da kaçınabiliyoruz evet. teknolojilerinde. E, evet. Ve daha geniş bir e, hasta grubuna riskli hasta grubuna bugün 80-90 yaşında hastalarımız var ameliyat ettiğimiz. 91 yaşında hastamız var. Bypass ameliyatı. Daha önceden bunlar mümkün değildi. Evet, Bu hocam. gelişen teknoloji, bilgi, işte beceri gelişmesiyle şey noktalara gelinebilir.